Beyler selamun Sonunda CSGO 2 çıktı anasını satayım. Sonunda ya. Şimdi biz tabi ki ee, botlarla oynayacağız. Çünkü online açık değil şu an bende. Çok merak ediyorum bakalım nasıl yapmışlar. Öncelikle karakter seçme ekranını değiştirmişler. Güzel olmuş. Oo dur. Yanlış modumu seçtik biz ya. Neyse sıkıntı değil. Hassasiyet biraz ağır gibi. Onu bir düşüreceğim. Adam öldürmeler biraz değişmiş gibi abi Oy, uçma falan güzel güzel Oy. Hala eski bir Oyunun havası veriyor ama Sanki değişmiş gibi garip bir havası var Şimdi hocam birazcık daha ee, Oynayalım Oğlum tavuklar hala aynı anasını satayım Oğlum şu mit hala mı kapalı ya İkinci oyunda da kapatmışlar anasını avradın. Ya dediğim gibi oyunda o kadar çok şey Değişmemiş hala aynı gibi Birkaç tane efekt bir de ölüm animasyonları değişmiş. Oğlum bu tabanca bayağıyla iyi la. Güzel. Ben arkaladı da peze. Oy! Böyle Assassin gibi vurdum sana peze. Oyun böyle. Ben bence güzel olmuş aga ben beğendim. Oynarım yani sıkıntı yok. Paralı olursa hem o veletlerden kurtulmuş oluruz hem de belki hilelerden kurtulmuş oluruz. Anladım.